ülkemizin bir demokrasi bayramı Ben öncelikle e, bu seçime ülkemize, milletimize ve uşağımıza hayırlar getirmesini temenn edeyim. E, her zaman olduğu gibi uşağımızda demokratik orgulluk içerisinde, sukunet içerisinde seçim geçirmesini özellikle temenn edeyim. Ki e, bütün e, sandık bölgelerinde de aynı duyarlılık içerisinde vatandaşlarımız onların e, demokrasisine sahip çıkmak için kullanılıyor. İnşallah bu seçimler ülkemize, milletimize, Türkiye yüzünden hayırlıktır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Olay gelsin. Olay gelsin. Olay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bir sonraki Hayırlı <gülüyor> olsun kolay gelsin, kolay gelsin, Hayır, hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı. Hayırlısı. kolay gelsin. kolay gelsin, kolay gelsin. Size kolay gelsin arkadaşlar.